Singapur'a bir kez daha geldik. 1994 yılıydı ilk kez gelişimiz. Dubai, Maldiva Adaları üzerinden gelmiştik Singapur'a. Ve Singapur'da ilk uğradığımız tarihi bir cami var. İkinci namazlarımızı yada edeceğiz. Singapur'dayız. cami gerçekten çok önemli. Singapur'da hemen ayağımızın tozu ile uğradığımız camide Osmanlı dönemine ait eserler görüyoruz. Osmanlı dönemine ait 200 yıl önceki bir zırh cam içerisine katlanmış. Askeri bir araç. Ve hemen şöyle yaklaştığımızda ise Kelam-ı Kadim'imiz, Kur'an-ı Kerim'imiz Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından hediye edilmiş. Çok özel olarak bastırılan Türk hat sanatıyla bastırılarak buraya getirilen o Kur'an-ı Kerim'i görüyoruz. Singapur'un tarihiyle ilgili çok önemli fotoğrafların burada oluşu. Bir belgeselci olarak gerçekten Singapur tarihinin 100 yıllık, 130 yıllık, 140 yıllık Orijinal fotoğraflarını da bu camide görmek gerçekten bizi duygulandırdı. Bugün dünyanın en zengin devletlerinden birisi olan Singapur'un 150 yüz yıl önceki... Bu cami 1952 yılında açılıyor, bu caminin sahibi El-Attas ailesi ve şu an imamı da Habib El-Attas, kendisi Seyit'tir, dedeleri Yemen'den geliyor ve bu coğrafyaya Müslümanlığı getiren aile diye söyleniyor, öyle biliniyor. Bu aile ile alakalı Sultan Abdülhamid İki tane cariyesini gönderiyor Johor'a, yani e, 1800'lerde, e, 1900'lerde falan başında. Ve e, tabii Singapur o zaman bağımsız değil, Singapur 1460'de bağımsız oluyor. Johor Sultanlığı var, Ma Malezya'nın Singapur'a sınır şehri. O iki tane cariye bir tane, e, Johor Sultan'ın birisi kardeşiyle evleniyor, birisi de diğer akrabasıyla. Bu ailede... E, bir tane cariyemizin soyundan geliyor. Yani cariyemiz hasebiyle bizlerle akraba, yani Türklerle evet, akraba olmuş oluyor. Bu nedenle Türkiye sevgisi, Abdülhamit sevgisi buradan geliyor. Şu odada Abdülhamit köşesi var. Osmanlı'yı, Abdülhamit'e hayranlıklarından, sevgilerinden dolayı. Oraya defter koymuşlar. Herkes duygu ve düşüncelerini yazıyor. İmamı Singapur içerisinde çok sevilen bir insan. Hatta Arap coğrafyasında diyebiliriz. Ramazan ayında çeşitli Arap coğrafyasından imamlar gelip burada kalıyorlar. Türkiye'den de Diyanet İşleri Başkanlığından rica ediyor. Bir ay boyunca bir tane Diyanet'ten görevli imam geliyor buraya. Ve Ramazan ayında Arabistan'dan bir konteyner dolusu hurma gönderiyorlar ve bu coğrafyadaki Müslüman ülkelere kendisi, imam kendisi dağıtıyor. Türk televizyon ve belgeselcilik tarihinde yine bir tarihe not düştük. Binlerce kilometre uzakta Singapur'da. Cennet mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, İttihad-ı İslam, çalışmasıyla dünya Müslümanlarını bir arada toplama mücadelesi vermişti hı hı. ve birçok bölgeye Kur'an-ı Kerim'ler göndermiş, Osmanlıca hediyeler göndermişti. İşte onlardan birisi bugün Singapur'da diliyle <gülüyor> e, tercüme edilmiş Gazi Beyzavi tefsiri 1903 tarihini gösteriyor. Abdülhamit Han Hazretleri bizzat kendi paralarıyla bastırarak bu tefsiri dünyanın birçok ülkesine dağıtmıştı. Bu bölgeyi de unutmamıştı Uzak Asya, ama bugün biz maalesef oralardan çok uzaktayız. Bizim kamuoyumuzda Uzak Doğu Asya, Güney Asya maalesef. Osmanlı'nın Osmanlı. mirası, <gülüyor> hiç tüketilemedi <gülüyor> <gülüyor> ve onun mirasına da sahip çıkamadık torunlar olarak ama asırlar önce onlar bu coğrafyaya gelmişlerdi. Binlerce kilometre uzakta Singapur'a gelmişlerdi. Ve Abdülhamit Han Hazretleri buraya Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. <gülüyor> 600 yıllık Kur'an-ı Kerimler de var bu camide. Bugün Singapur'a çok sayıda Türk gelir ama bu camiden maalesef birçoklarının haberi yoktur Ben de 21 yıl önce gelmiştim. 1994 yılında gelmiştim. Bu camiden haberimiz yoktu o gün. 21 yıl sonra 11 evet. Eylül 2015 tarihinde yeniden geldik ve ayağımızın tozu ile hemen buraya geldik ve bizi perverliği ile karşıladı dostlar. Sultan Camisi, buranın en büyük camisi 5000 kişilik kapasitesi var. Altın kubbesiyle tanınmış bir de. gördüğünüz gibi. Altın kubbenin altında çok enteresan, orada soya şişelerinin altın kubbenin altına koyulduğu görülür. Bu soya şişelerinin koyulmasının nedeni de o zamanlar Mala'yı halkı çok fakirmiş, herhangi bir yardımda bulunamamışlar ama bu boş soya şişelerini şişelerini vererek, bu, bu camide bir katkata bulalım demişler soru, bu da ve mimar da o soyaştelerini tam o altın kubrenin bakın altına şöyle sıralamış onu. 1824 yılında yık olarak yapılmış Sir İstanbul Rathlis o zaman. E, Burayı e, George Sultan'ın aldığı için, Sultan Hüseyin'den aldığı için e, ona buraya bir cami yaptıracağı hakkında bir e, söz vermiş ve bu cami tamamlayıp buna Sultan İsa'nın sonmuşlar. O zaman tabii tamamen tahtadan yapılmış bir camiymiş bu. Ve bu cami gittikçe yıprandığından harap olmuş ve artık onarılamaz hale gelince 1924 yılında şu anda gördüğümüz bu cami. 1924 yılında tamamen onarılmış, tamamen yapılmış ve bugün mükemmel... tahtadır. Allah Allah Çağrı Hemen hemen bu coğrafyada bu tür gelenekler var. Haklısın. Bu güzel kültür Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Singapur'da. Evet. Yani en önemli. Selamunaleyküm. ilk resmi büyük elçisidir, başkonsolosudur Ataullah Efendi. Ataullah Efendi'nin mezarı bu caminin hemen arkasında arka haziresinde bulunuyor. Türk tarihi, Osmanlı tarihi için önemli bir yerdeyiz, Singapur'dayız. İlk resmi Osmanlı başkonsolosunun büyük elçisinin 1903 yılında resmi olarak Singapur'a atanıp burada yaşayıp vefat ettikten sonra bu caminin arkasındaki hazireye defnedildiğini biliyoruz. Singapur'daki kültür tarihimizin izlerini araştırmaya devam aşağı yukarı 5 milyon 6 milyon hakkımız var e, nereden geldiniz buraya? Altar, 28 evet. yıldır evet. buradasınız. Eşim burada. Öyle evet. mi? Evet. Malay mı? Yok, Singapurlu Çinli. Çinli, evet. Singapurlu. Evet. E, çocuk çocuk burada. 2 tane kızım var burada okuyor. Okuyor. Evet. E, nasıl gidiyor hayat? Bir anlatın hayat. Çok güzel burası. çok yanıyoruz ama. Rahmetli Özel buraya geldiğinde çok güzel bir kelimesi var. Burası çok güzel, cennet gibi bir yer ama çok sıcak. Ben dedim bu cennet önemli bir yer Singapur. Ama Singapur'un önemli bir yeri daha var ki içinde bulunduğumuz tarihi cami. Bu cami resmen Malezya toprağı. Zira burada e, Osmanlı döneminde e, cari olarak gönderilip e, Johor Sultanı ile evlenen hatta Johor Sultanı'nın kardeşiyle evlenen hanımefendilerin mezarının burada olması. E, ayrıca Abdülhamid Han döneminde Osmanlı'nın ilk e, Singapur Büyükelçisi'nin e, burada olması, mezarının burada olması dolayısıyla burası resmen Malezya toprağı. Şu anda Singapur içerisindeki Malezya toprağındayız, tarihi camideyiz. <gülüyor> İslam'ın gerçekten doruk noktada olduğu İslamiyeti gerçekten en iyi şekilde yaşandığı bir coğrafya. İlk ee, Büyükelçisi, Singapur Büyükelçisi Atavullah Efendi'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Bulunduğumuz burası Malezya toprağı. Zira burada e, Cuhar Sultanı'nın aile fertleri, eşi, diğer yetkililer yaptığı için mezarlıkta, Resmen burası Malezya toprağı olduğunu öğrendik. İşte o mezarlıkta hemen ziyaret ediyoruz. Sizleri buradan bütün ecdadın, isim İslam coğrafyasında isimleri, nesilleri unutulmuş bütün mevtaların, şehitlerin, garip kurbanın ruhu için Allah rızası için elfaat... Allah efendi Sultan Abdülhamit Han İttihat-ı İslam ve dünyada nerede Müslüman varsa onların derdiyle dertlenen Abdülhamit Han Singapur, Malezya uzaklarda bir coğrafya onların dertleriyle dertlenir ve buraya konsolos atan Ataullah efendi Malezya bu coğrafyanın ilk konsolosudur Singapur'da görevlidir. özel olarak bizim ekip için açıldı. Ve e, teşekkür ediyoruz. Buraya de ziyaret edemeyeceğimiz diye endişe etmiştik. Hayatta tesadüfe tesadüf edilmez. Hakikaten niyet salih, samimi olunca hedefe ulaşılıyor. Ziyaret edemeden geleceğimiz diye üzülüyorduk. Özel olarak Devralem ekibi için türbe açıldı. Osmanlı'nın uzak Asya'daki uzak doğu Güney Asya'daki, Uzak Asya'daki, Singapur'daki ilk büyük evlisi Atavullah Efendi'nin mezarını ziyaret ettik türbesini patiye okuduk sizler adına da. Singapur giriş noktası kısa sürede Malezya sınır kapısından geçtik ancak uzun bir Arap tampon bölge var ve tampon bölgede Malezya uçları içerisindeki sağ ve sol tarafta iki ama elektrikli olduğunu söyledi rehberimiz kaçakları kaçak girişi önlemek için yapılmış olarak yaklaşık dört tane resmi dil var Singapur'da ana dil olarak İngilizce diyebiliriz bunun yanında. Halkın %15'ini malevler oluşturmakta, bunlar da malev dilini kendi aralarında tabi konuşuyorlar. E, çoğunluk Çinlilerde %75 civarı. Dünyada cezaların en acımasızca ve iltimasızca uygulandığı yegane ülkedir Singapur'da. Kimseye irtimas sağlanmaz. E, aynı zamanda önün cezası vardır. 25 gram fazlasından eroin. Ee, ölüm cezasıdır. Ee, adam öldürmek, yani e, kasıtlı olarak adam öldürdüğü zaman yine ölüm cezası. Şeriat kanunları gibi kanunlar vardır burada. Ee, dolayısıyla e, kırbaç cezası da vardır. Sakızı yere atmanız e, yasak görürlerse, kamera, her yerde kamera vardır, polis göremezsiniz burada. şu anda dünya sıralamasında 8. sırada işte kişibaşı gayri milli hasıla olarak yaklaşık 53.000 dolarla. Ee, bunun en büyük nedenlerden bir tanesi Alman yani. işletmeyişinden gelen e, ticaret. Dünyada e, dünyada kaldıkları malların yarısından fazlasını tekrar ne yapıyorlar? İhraç ediyorlar öyle bir şey. İthal ettiği malların yarısından fazlasını Kısa zamanda tabi ihraç eden bir ülke. Dolayısıyla transşipme dolayları da var. Yani Direk gemiden gemiye e, nakil olayı var. Büyük e, petrol rafinellerine sahip. Bakın niye enteresan diyorum. Bir damla petrol çıkmaz burada. Yok. Ama petrol e, rafinellerini kurmuşlar. Doğuda ve batıda dünyanın en büyük petrolleri var. Üçüncü büyük. İşte Hudson ve Rotterdam'dan sonra. Dolayısıyla aldıkları ham petrolü ne yapıyorlar? İşliyorlar ve petrokimya ürünlerini ürünleri bütün güney asya ülkelerine e, ihraç ediyorlar ve buradan yaklaşık %23 kadar bir e, para da buradan geliyor. Üçüncü olarak e, turizm tabii ki her sene 13 milyon yaklaşık insan gelir buraya. E, bunların çoğunu da ticari turizm yani kongre, seminer mesela e, önümüzdeki haftalar e, Formula 1 olacak burada. Adanın sonunda kalan bir ada anlamına geliyor. Türkçe'ye çevirirseniz. Tarihte de baktığınız zaman gerçekten Singapur, e, Malezya yarım dibinde kalan bir nokta. BiKwanu buranın e, mimarı, yeni modern Singapur'un babası ve mimar olarak e, biliniyor. 31 sene 1959'da iktidara geçiyorlar. <gülüyor> PAP olarak ve 31 sene adam iktidarı. Kısa sürede bu kadar gelişmesinin bir noktası idarecilerin dürüst olması. Ülkelerini sevmeleri ve insanları sevmeleri tabii. Dolayısıyla e, bir de güzel tabii e, teknolojik atılımlar kültürü önemli. Dünya coğrafyasını gezerken en çok sıkıntısını çektiğimiz yemek kültürümüzün her yerde olmayışı. Damak zevkimize hitap eden yemekleri fazla bulamayışımız. Onun için seyahat ederken öncelikle elbiselerimizin, kameralarımızın yanına yiyecekler de koyuyoruz. Fakat Singapur'da bu sıkıntı yok. Zira 13 civarında Türk restorant var. Onlardan birisi olan sofra restoranttan Akşam yemeklerimizi yiyeceğiz. Efendim, e, cümleten iyi akşamlarınız olsun. İsmim Süleyman İlkök. E, Soframız emanetçilerinden. Soframız 2000 yılından beridir, faaliyetli. E, benim ise sofrayı devralışım 2009'dan beridir. Sahiplerimiz Türkler. E, üç tane aşçımız var, onlar da Türkler. E, size olarak, yani kapasite olarak Singapur'un en büyük Türk restorantı diyebiliriz. E, Aşçılarımız da Türk olduğu için aradığınız, arzu ettiğiniz Türk yemeklerini, otantik Türk yemeklerini biz bulabilirsiniz. bulabiliriz. Singapur'da hayat 24 saat, dolu dolu ve biz akşam üzeri gelmiştik Singapur'a. Şimdi de gece bir Singapur sahillerinde botla bir tur atacağız. Gece görüntülerini Singapur'un kaydederek tarihe not düşeceğiz. Singapur'dayız. Motordan, Singapur'un gece görüntüleri. Birlikte izliyoruz. Bota bir girelim bakalım. Şu an iskeleden ayrıldık yavaş yavaş. Müthiş güzellik. Işıl ışıl bir Singapur. Gerçekten görülmeye değer Singapur. Akşamın geç vakitleri ama sanki şimdi akşam olmuş gibi her şey yeni başlıyor Singapur'da. Evet motorların biri gelip diğeri gidiyor. Her şey bütün ticaret zamanında burada yapamış. <gülüyor> Bu gördüğünüz restoranlar. O zamanlar hepsi depoymuş, demo olarak <gülüyor> kullanılmış yani buralar depoymuş <gülüyor> evvelden. <gülüyor> Singapur. Singapur'da gece hayatı ve biz Singapur nehrinden şu an yavaş yavaş Singapur körfezine doğru, denize doğru ilerliyoruz ve binaların arasından ilerliyoruz. Sağlı solunum bitiş binalar var ve hakikaten göz kamaştırıcı Singapur hayatını belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Burası kaleydi. Kaleydi Koruma Kalesi, sonra postane, postane oldu, eski postane, şimdi de altı yıldızlı, çok otellik bir otel. Budizm'in sembolü çiçek de bu dünyanın en büyük kumarhanesinin önünü dekore ediyor. Show izlerken Singapur tarihini ister istemez hatırladık. Singapur tarihi gerçekten önemli ve Singapur'un nasıl kurulduğu, kimler tarafından oluşturuldu, dünyayı nasıl sömürmek için düzenler kuruldu çok iyi araştırmak gerekiyor. Singapur'dayız. Mühendislik bir harikası olan bir yer. Toplam 2581 oda. Her kulede 800'den fazla oda var. 200 metre yüksekliğinde tabii en üstteki botun uzunluğu 350 metre, ortada sonsuzlu havuzu derler. Hani yüzen sonsuza ulaşacaktır diye. Havuzda iken aşağı baktığınız zaman uçurum gibi görünüyor şansı. Gardens by the Bay yani körfezde bir bahçe anlamına yani, geliyor. 2012 yılında tamamlandı. Minerajlar demişler. Bunlar beton konstrüksiyonu olan 50 ile 100 metre arasında yüksekliği mesela şunun en üstünde bir restoran vardır şu gördüğünüz yerde. Ve gerçek bitkilerin yetiştiği gerçek bitkilerin yetiştiği. Dolayısıyla dikeysel tarımın uygulandığı yer burası. 1.2 hektarlık alanı kapsattı. Ve onun içinde Akdeniz bitkileri Güney Amerika aynı zamanda Avustralya orta kurulukta olan, iklimde olan bitkiler de orada vardır. Bizim Türkiye'den de bir tane incir ağacımız var orada. Çok güzel incir vermiş şimdi. Oraya girdiğiniz zaman oraya, içeriye aynı bizim Türkiye havası. Orası da tropikal iklimlerin ve yetişen bitki çeşitlerini göreceksiniz. Rahmetli olan Lee Kuan e, rüyası o zaman, işte e, Singapur'u e, şehir içinde bir bahçe yerine bahçe içinde bir şehir yaratma e, özlemiydi.